Bugün 22 Nisan, 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Oğlak Burcu'ndaki ay güne ciddi ve kararlı enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Oğlak Burcu'ndaki ay Boğa burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Heyecan ve coşkumuzun artabileceği sabah saatlerinde kişisel yaratıcılığımızı da ortaya koyabileceğimiz faaliyetlere zaman ayırabiliriz. İş, kariyer ve para alanlarında orijinal fikirler üretmemiz, pratik çözümler bulmamız mümkün. Öğle saatlerinde Ay, Balık Burcundaki Venüsle uyumlu görünüm yapacak. Çevremizle iletişimde daha verimli olabilir, paylaşımlar yapabiliriz. Güzellik, estetik, kişisel konfor, özel ve sosyal ilişkilerde memnuniyetler artabilir. Sevdiklerimizle vakit geçirebilir, kişisel keyiflere zaman ayırabiliriz. Çevremizdeki kadın figürlerden bazı destekler de alabiliriz. Akşam saatlerinde oğlak Burcundaki Ay, Boğa Burcundaki Merkür ve Neptünle olumlu görünüm yapacak. Sezgilerimizin ve duyarlılığımızın güçleneceği akşam saatlerinde her türlü sanatsal faaliyet ve ruhsal çalışmadan da yüksek verim alabiliriz. Çevremizde derin paylaşımlar yapabiliriz. Empati ve anlayışın güçlenmesi, ilişkilerdeki sorunları çözmemize de yardım edebilir. Daha idealist hissedebilir, geleceğe yönelik yaratıcı vizyonlar üretebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.